Merhaba millet. Üsta, you know, porcha. <gülüyor> ya. Evet, şimdi porcha. Demedi odur. Bir, e, insanlar bize şey diyorlar. Eee, porcha. Çay lazım. Can you porcha for me? Şöyle. <gülüyor> bize şey diyorlar. Eee, porcha. Erkan kim sorma falan diyorlar. Şey. Evet ben neden Erkan ne demek biri mi ama, ama, ama, yoksa ama, bir şey Erkan mi? Kim? Biyer mi? Hı -hı. Bakalım. Ama abone ol Evet. Lütfen. Evet. Videoya girelim. Erkan tanıyor. Sormazım ben. Erkan Erkan kim? Espiri miydi? <gülüyor> <gülüyor> Erkan kim? Gerçekten Erkan, Erkan kim? Erkan kim? Hmm. Gençler, hmm. Gençler, gençler Arkadaşlar bu akşamda... Dur hayır, bir dakika hayır, hayır. Gelecek haftaya Erkan kim olduğunu bileceğiz Evet Bunu kaçırma kaçırma, kaçırma lütfen Yeni bölüm Bilmek istiyorsunuz Hı -hı. ama nerede de göreceğiz? burda bu akşamda no bu akşamda gelecek haftada gelecek haft a gelecek <gülüyor> hafta ya cuma günü tv 8 8 tv vlog'sunde detective'sunde tamam <gülüyor> <gülüyor> yani ha, gerçekten şey, Erkan korkusuz falan diyor falan falan ee, sanki Erkan benim ama Erkan kim? Ama Erkan çok karışık yani. O yüzden anlamıyoruz. Yani hmm. O da anlamıyor Sözler belki yani. Erkan da poğaçalar bilir. Hmm. Hmm. Ama, ama Erkan çay, çay, çay. Neden hmm. atyazı yok? Hı, sen. Am belki sendin Sharky'de. <gülüyor> unutma bunu. <Yani> bir dakika. <gülüyor> Kafamdan. Abonele misin? Abonele erken olabilir. Hı, hmm. hmm. imposter musun sen? Hmm. <gülüyor> yanlış titret titret demek Vibrat vibrate Ne zaman remix yaptın? Remix adam mı oldun acaba? <gülüyor> şimdi, şimdi, şimdi. Şimdi mi yapacaksın? Bak, bak bak bak bir şey dedi burada. Ne dedi? Bak arkadaşlar bunu karşılıksız Allah sügetti. Allah Allah. Yanlış anladım. It was a quadratic amk. It was everybody. Every all all all of So what does this mean? Hep Imran Dem. Imran Demek. Um, Şen'in şeyinin kardeşi İrem. Tamam İmran. Ya Arkadaşlar İrem İrem ne demek? Biz de bakarız. Bakarız bakarız, bakarız. bakarız. Ben bebek problem çıkarız. Ben bebek. Aa bu kadar. <gülüyor> bu garaj. <kadar>. Oha. O. Oha. Amk. Zeka ekran hayalet olabilir. Pregnant? Hayalet. Hayalet. Adalet. Ghost. Olabilir. <Gülüyor> ya da şey olabilir. <gülüyor> Beki ya daleta olabilir. <gülüyor> ya da uykumet olabilir. <gülüyor> ya da omlet olabilir. <gülüyor> ha. E can. Yumurta. Yumurta olabilir. <gülüyor> Yumurtaymiş. Ay yumurta ne? Ta nice nice siz. Oh Ya siz bize bize bize yani birlikte <gülüyor> birlikte guess tahmin edebiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> birlikte tahmin edebiliriz yani. Ekran evet. ne olduğunu Kim olduğunu evet. Ya. Yeah, yeah, yeah. Bu, gara, bu kadar bu bu kadar. Evet. Abone olalım. Evet, evet. evet. ve bir hakize fere kurarak ana